Değişiklik projeyle karşınızdayız. Yine neler yapıyorsunuz Mert Bey? Evet şimdi... Mert kaptanın projeleri. Plan şu, artık ha. evde lira yaptığını karar verdik. Hem daha lezzetli hem daha ucuz. Ama çok <gülüyor> lezzetli ama çok. Bir de çeşit çeşit yapabileceğiz. Yuppi! Ee, Sorun şu, Antalya sıcak ve mayalaması 15-25 derece arasında. Yani 18-20 derece de olsa iyi olur. Yani burada bunu sağlamak için önce kutu yaptım strafo. Yeni göstereyim şimdi sonra. Şu an yakıyoruz yani. Gördüğün gibi bitmedi. Bu Bauhaus'tan aldım. 4 santimli stafor var. Ee, bu 50'ye en alttaki. Ondan sonra şunları 82 kestim. Şu iki tane kolon. Buraya da gelecek o. Ondan sonra şöyle olacak yani. Şunlar 82. Evet. Ondan sonra bunun üzerine şey oturacak yani. Şurası da kapanacak. Üstten aç kapalı olacak. Buraya ee, bir araç kovası konulacak. Tek tarafına. Tek tarafına da altına şişeler, onun üstüne bir raf yapıp bir ikinci kat şişeler konulacak yani. Anladınız mı? Bu kadar hmm. büyük bir şeyi peki evimize nasıl sokacağız acaba? Burada dursun. <gülüyor> Komşunun evinin önünde dursun. <gülüyor> Zaten gelmemiştin. <gülüyor> Şimdi yapıştırıcıya gelelim. Eee, apelin strafor yapıştırıcısı var. Bak bunu zor gösterir mi? Bunu seviyoruz. Bu hep bizim işimiz yeri. Başka bir şey bu. Senin de bildiğin dile daha. Bak. Ben ki Apalçi'ydi. Bu da Apelin strafor strafor yapıştırıcı diye bir şey. Bunu daha fakir önce kesmişler böyle küçük küçük. Şurada da e şeymeden. Kerem'in Şöyle şöyle yaptı. Yavaş yavaş. Atölyemiz şöyle merdiven boşluğu. Gel dinleyelim, özellikle bir, bir şeyler görsün. Soğutucu nasıl yapılır? Ona baktım. Ee, bu bir peltier, yani şöyle bu değil tabi. Ee, şöyle yandan göstereyim önden arkadan. Şu bilgisayar fanı, bu alüminyum soğutucu. Şu beyaz var ya, beyazın içinde peltier diye bir şey var. Bir taraf soğuk oluyor, bir taraf sıcak oluyor. Voltaj gelince, 12 volt. Bu öndeki de alüminyum soğutucu. Bu da bunun fanı. Şimdi burası ısınıyor. Burası soğuyor. Tamam mı? Yani şunun Beyazın bu tarafı sıcak, bu tarafı soğuk. Şimdi bu soğuğu bu fan çekiyor ve içeriye ısınıyor. Yani buzdolabı oluyor. Ee, dışarısı işte aşırı ısındığı için bu alüminyum büyük olan soğutucu ya da bilgisayar fanı e, soğutma görevi yapıyor. Yani soğutuyor kısaca. Şimdi bu devamlı böyle çalışırsa eğer, Bayağı bir düşük dereceye yapıp da yani 15 dereceye getirip mayalanmayı gene bozabilir. İşte bunu da şu gördüğünüz aletle, bunu kuluçka yapıcılar falan kullanıyor, Böyle tavuk kümesi falan yapanlar kuluçka için Bu alet şöyle, şuna artı eksi veriyorsun. Şuradan da istediği zaman voltajı veriyor. Nasıl yapıyor? Şöyle göstereyim. Önce buna voltaj verelim. Hemen gelecek. Veda hocam, görüyor musun? Neyse evet, anlıyoruz. Şimdi bak şurada dereceyi bu ölçüyor tamam mı? Bu alet ölçüyor. Yani ben şöyle kendime tutayım mesela. Eğer elim biraz daha sıcaksa bu bak artıyor. Değil mi? Yani, evet. Elim daha sıcak ya. Neyse beni geç. Şimdi olay şu aletin soğukluğu bak. Şimdi bunu yeni çalıştırdık. Çalıştıkça soğulacak. Daha. Tamam mı? Bunu bu alete değirmek suyla. Şimdi değirelim. Bak Reksin. dereceyi düştüğünü görüyoruz. Aynen. Yani bu 14'lere kadar falan soğutuyor. 14 dereceye kadar falan geliyor. Hatta daha da soğuk oluyor. Tamam yani bu soğutha yani. Neyse şu arkadaki de tam aksı sıcak. Şimdi olay şu. Bu aleti ayarlıyorsun. Diyorsun ki arkadaşım 18 ile 20 derece arasında bunu çalıştır. Yani 20 dereceye gelince alette voltaj veriyor rölesi şuradan veriyor. Bu alet soğutmaya başlıyor. 18 dereceye düşünce de alete voltaj vermeyi kesiyor. Ondan sonra da işte ne derler artık e, yeniden ısınacak kendi kendine. Havanın sıcak olduğunu farz ediyor bu zaman. Bak şimdi sıcak kısmını taktım. Fırat ısınıyor hmm. evet evet. Arka tarafta sıcak. Bayağı 40-50 derece. Bu da şey, şey devresi yani. Bunu güzel monte edeceğim sonra daha net anlaşılır yaptıktan sonra. Şimdi çok şey anlaşılmaz yani. Buradan soğuk oluyor yok. Hadi bakalım. Bu şekilde yapıştırıcısını sürüyorum. Ne yazıyor? Seni seviyorum Evda. Teşekkür ederim aşkım <gülüyor> ya. yazmış. <gülüyor> Kadınlar <mı yorumları? gülüyor> Ben öyle görmek istedim belki. <gülüyor> Bak, çekmem bak. Tamam ya, Allah Allah. Tamam, dedi İşte, çizitli tehditler. <gülüyor> Şunlar ne sonra? Bir şey daha mı geçiyorsun? Ben izolasyon işte, üst katlı silikon gibi düşün. Bir daha mı geçeceksin yani? Hayır, işte işte. Şu köşeye geçeceğim. Şimdi buna geçeceğim, şunları yaptım. Evet. Üstten açılır kapanır olması lazım çünkü isimden hava yükseliyor ya. Yani biz yukarıya açtığımız zaman bir şey kaybetmiyoruz ama önden açarsak kapağı bütün soğuk havayı kaçırız yani. O yüzden mutlaka üstten açılıp kapanıp olması lazım yani aslında en iyi buzdolabı üstten açılıp kapanandı. Aslında orada boyayacaksın sonra kaplayacaksın üzerine desen falan basacaksın. Peki ben folyo ile kaplasam? Dıştan kaplıyız aslında iyidir. Dıştan folyo şey bozuluyor staf Plastik Daha gibi de, kalın anladım. folyolarım var. Aynen öyle bir şey yaparsın çok her güzel olur. Tamam, şu Su altına. Evet. Bitti. <gülüyor> Aa. Fatora yani, <hangi> <gülüyor> kova yer tamam mı? <gülüyor> Ama yani, ee şöyle bir kovu evet. Şey yaptım diyorum, bir set yaptım. Ee, Altış, şi şimdi kova burada ya, şurada ya kova. Evet. Buraya da şişeleri diziyorsun, bayalanması için. Ben tabii şişeler almıyor ya, bu da ikinci katı. Bu şekilde. İkinci bir. İkinci katı da buraya koyuyorsun. İki kat dolu yani. Hadi bakalım. Mert'ciğim ne var? Kutumuz geldi. Nedir o? Şu şekilde bira yapma kitimizin, başlangıç kitinin kutusu süne derece var kaftan işte 1 litre kibire. 23 litre olan 2 litre işte şey serinisi mayalanma şu Corona'ya birebir <gülüyor> <gülüyor> wow, pisnerm. Bu mi yapıyoruz. Aynen. Evet biramızın ismini yavaş yavaş. Biramızın ismini kırıldı, söyleyelim. Kırıldı. <gülüyor> Daha elim atılmaz düşürdüm. <gülüyor> biramızın ismi ne olacak? Ne olsun? Hayır söylemişti. Ha kedisi diye. <gülüyor> İçinden bunlar çıkıyor, kapak. Şu musluğu. <Gülüyor> Şu yaylı zımbırtı, doldurma zımbırtısı. Ondan sonra kullanma kılavuzu. Şu fırça. Temizleme fırçası bu, karıştırma, karlangıç. Bu da... bu da kapak basma mı? Evet. Aynen. Hadi bakalım, hayır uğurlu olsun. İnşallah. Kedisi diye biralarımız muhteşem olsun inşallah. İnşallah. Yalnız şey, hadi. Bunlar da bizim ülke ülke gezip... Biriktirdiğimiz bira şişeleri, bira turu yapmıştık, oradaki en güzel biraları yarıştırıp kendimizce her ülkeye ait güzel birayı toplamıştık, burada belki kedi sidi de yerini alır. Perfect, <gülüyor> şimdi kapatıyoruz, kapatalım kapsamın. Sos Tanrımız bize güzel bir bira ver. <gülüyor> Evet şu an sistem mükemmel çalışıyor. Burada 20 derece veriyor. Bu bu arada dibine ne olur ne olmaz diye iki tane buz şeyi koydum. Belki ondan dolayı bu tarafta düşük. Bu ise Öbür tarafta yani şurada. Burada 22 veriyor. 21.9 veriyor. 18'e geldiği zaman makine kendini kesecek. Otomatikman. Sistem güzel yani. Bu şekilde. Bu yedek işte, hani ne olur ne olmaz gösteriyor Bence süper süper bir şey oldu yani. Mert, hummalı bir çalışma esnasında. Evet. Neler yapıyorsunuz Mert Bey? Şu an bira yapıyoruz. Biramızı şişeleme aşamasındayız. Gördüğünüz gibi biralarımızı şişeledik. Bir hafta duracak bu şekilde. Bir hafta sonra iyice artık mayalanma bitmiş olacak şişede. Akabinde ee, dolaba koyup, soğutup içeceğiz. Şişelerimizi önce dezenfekte ediyoruz. Bu şişe ağacı. Bak, bak, bak. Bu sterilizasyonu sağlıyor. İçini şöyle akıtıyoruz azıcık. Poposma alıyoruz belek gibi. Sonra içine belirli ölçüde şeker koyacağız. Burada uçuk adı var. Bu da gazlanmayı sağlıyormuş. Gazsız bira olmaz yani. Bu da kovamız. Ondan sonra içine şeker koyduktan sonra. Aptık. Yuvarlıyoruz. Kedi sidiği biralarımız hazır. Bunları kedi sidiğinden yaptık. Değil mi Artık? Evet. Birkaç <gülüyor> ilave çokomeli sidipleri bunlar. Evet şimdi de dışını kapladık. Gördüğünüz gibi folyo ile güzel bir şekilde. Beyaza kapladık. Ee, gayet güzel oldu. İkinci peltiyeri de ekledim. Ee, sıcak Antalya için lazım. Ee, şu anda bu şekilde bir derece var. Bunları yeni çalıştırdım. Normalde gerek yok çünkü 23'lerde kalıyor. Size göstermek için. Ee, şu şekilde iki tane cihaz aldım. Yani şu birinci gördüğünüz cihaz zaten aynı. Bunlar aynı hiçbir fark yok. Sadece şu 10, şu ise 20 amper kapasiteli yani beslemesi. Bu aletlerden şu 5, e, bu ise 6 amper. E, i̇çindeki peltier değişebiliyor. Ondan sonra durum bu. E, şey olarak yavaş yavaş hemen soğutuyor. Ha niye iki tane var? E, bu şu 20 amper olduğu için gördüğünüz gibi 18'e kadar soğutup kesecek. Bu ikisine bağlı. Peki bu neye bağlı? Bu ise şöyle bir değişiklik var. Şu manueldi zaten. Şu açalım. Bakalım bakın. Görmüyor mu? Evet. Burada bir lamba var. Bu ultraviyole lamba. Şu da bunların derece alıcısı bu arada. iki tanesinin. Bu da ısıtıcı. Yani ısıtma lambası. Diyelim 15 dereceye düşerse dereceye Burada demleniyorlar. E, i̇kinci bir şeyi e, yani bir kıçıyı buraya koyup şu rafın üstüne de diğer e, ikinci kitin olabilecek şeylerin dizebilecek boyutta ayarlamıştım. O lamba da şu işe yarıyordu. Diyelim 15 dereceye düştü alet e, otomatikman bu algılıyor ve yeniden 18'e getiriyor. E, bu da 18'de e, 18'de çalışmıyor, 18'de kesiyor. Bu da 21 derecede çalışmaya başlayıp yeniden 18'e düşürmeye başlıyor. Yani şu an bu alet otomatik oldu tamamen. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hem soğutmayı hem ısıtmayı kendisi yapıyor. Bu parça listelerinin hepsini açıklamalara koyacağım. Var yani oradan okuyun. Bu adaptör Kaç amper işte ne lazım. Yani yemek tarifi gibi işte straforun ölçüsü bu kutunun ölçüsü Hani yüksekliği ne olması lazım hepsini açıklamalara yazacağım. Oradan okuyun detaylı. Hani yapmak isterseniz tüm e, ne gerekiyorsa oraya yazacağım. E, şu an başarılı ve mutluyum. Maliyet vesaire derseniz çok değişiyor. Dolarla olduğu için hepsi. E, o yüzden alacağınız gün bakmanız lazım ne kadar olduğuna. Ama çok çok afaki şeyler değil. yani. Şunlar ucuz parçalar. E, şunlar biraz daha pahalı. Pelti yerler. Adaptör de ucuz. E, durum bu.